Bugün 16 Şubat 2022 Çarşamba, Merkür günündeyiz. Aslan Burcu'nda ilerleyen ay Dolunay fazında. Sabah erken saatlerde ay ile Kova Burcu'ndaki Satürn arasında oluşacak karşı taçı duygusal olarak zorlayıcı ve baskı yaratan enerjiler verebilir. Kendimize ve başkalarına karşı anlayışlı ve toleranslı olmaya çalışalım. Engel ve kısıtlamalarla karşılaştığımız durumları kabullenip akışa bırakmak rahatlatıcı olabilir. Bugün Venüs ve Mars oğlak burcunda tam kavuşum yapacak. İlişkilerimizde daha cesaretli davranabilir, tutkulu ve hırslı olabiliriz. Yeni tanışmalar ve birliktelik fırsatları da karşımıza çıkabilir. Daha çok iş, kariyer ve maddi alanlardaki beklentilerimizi destekleyecek ilişkilere yönelebiliriz. Akşam 19.57'de Aslan Burcundaki Ay ile Kova Burcundaki Güneş karşı daçı da yapacak ve 27 derece Aslan Burcunda Dolunay meydana gelecek. Dolunay'da güçlenen etkiler özgüvenimizi, yaratıcılığımızı, enerjiyi, coşku ve motivasyonumuzu yükseltirken kişisel isteklerimizde bencil, gururlu ve inatçı davranışlara da yol açabilir. Aslında bir bakıma bu dönemde övündüğümüz, gurur duyduğumuz, kendimize diğer kişilerden daha üstün gördüğümüz yönlerimizlere sınanabiliriz. Asan Burcu Dolunay'ı aşk, flörtler, cinsellik, yaratıcılık, sanat, sanatçılar, eğlence, organizasyonlar, hamilelik, doğum, çocuk, şans oyunları, yarışmalar, spekülasyon, ünlü kişiler ve liderlerle ilgili konularda önemli gelişmeler ve dönüşümler meydana. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.